Evet Brawl Stars şampiyonluk turnuvası bitti. Bize de birkaç kırıntı kaldı. Öncelikle kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca kulübümüze katılmak isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Biliyorsunuz ki oynayarak karakter açmak için yeni bir mekanik geleceğini söylemiştim, bilmeyenler önceki videomu izleyebilir. Ama bu özelliğin ne zaman geleceğini bilmiyorduk. Ama hafta sonu gerçekleşen turnuvada Brawl Talk ile ilgili birkaç detay verdiler. 1 Aralık'ta Omega kutusu hakkında bilgiler ve Omega kutu deri kostümü verilecek. Omega kutusu elmas çıkan bir yeni mega kutu olacak diye söylentiler var ama bence yeni gelecek olan savaşarak kazanılan jetonlarda çıkacak. Jetonlar demişken karakter açmanın yeni bir yolunu açıklayacağız diye de eklediler. Yani 1 Aralık'ta yeni özelliğin nasıl bir şey olduğunu anlatacaklar. Ondan sonra ise 7 Aralık'ta yani ilk defa bir çarşamba akşamı Brawl Talk yayınlanacak. Orada da detaylı bir şekilde anlatırlar. Bu özellik ise 12 Aralık'ta yani Pazartesi günü ile beraber erişime açılmış olacaktır. Bu ay bol hediyeli geçecek. Bu yüzden günü gününe oyuna girmeyi unutmayın, son olarak ise 16. sezonda bu Brawl Talk'ta tanıtılacaktır. Bir ay sonra başlayacak olan sezonun ismi ise Yunnan Turnuvada dağıtılan tişörtlerin üzerinde yazıyordu. 16. sezonumuzun ismi şeker diyarı olacak. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.